E şu da var hocam, kanser kulağa e, tabi biraz acı gelen bir ifade ama e, rahim ağzı kanseri tedavi edilip ve sonuçları da başarıyla neticelendiriliyor. Evet, evet, aynen, korkulacak aynen. bir kanser türü olmadığını belirttiniz. Ben belirtiniz. korkulacak bir kanser türü olmadığını yani bu tarz işte bir takım magazinsel şeyleri çok hoşlanmıyorum. Çünkü her hastalık önemlidir, evet. kanser önemli, bunu hep vurguluyorum. Yani,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 oran çok daha fazladır. Yani tam şifa, hastalığın geri gelmemesi e, çok daha fazladır. Her şekilde başımıza sergis ağzı kanseri tanısı geldi. Tedavimizi düzgün bir şekilde yürütmeli. Dediğim gibi de e, ileriye dönük olur, olarak da daha umutlu e, başarılı sonuçlar, sonuçlar alınabiliyor. Evet. E, kaç kadında bir görülebiliyor hocam? Yani, bu, o, topluma göre değişiyor. Sosyokültürel düzeyine göre. Yani bir Örneğin Hindistan'a e, veya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 Evet. basının, işte hastaların, kişilerin, sağlıklı bireylerin daha iyi bilgilendirmesi neticesinde taramalar düzgün yapıldığı için artık rahim ağzı kanseri kadınlar için ilk 3 sıradaki kanserlerden değil. Şimdi kanserler arasında da yine geri planda gördüğümüz kanserler arasında o açıdan da ülkeye göre, sosyokültürel kültürel göre işte şey gibi diyemiyoruz işte. Tüm işte kadınlar 100 yaşına kadar yaşadığında alt kadından biri birbirine kanser olacaktır gibi genel bir ifade kullanıyoruz. Çünkü bu önlenebilir bir kanser. Ee, virüse bağlı önlenebilir bir kanser olduğu için e, giderek sayısı azalıyor diyebilmemiz daha mümkün. Evet, güzel bir mesajı bu hocam. Önlenebilir bir kanser evet, türü. Evet, önlenebilir bir kanser. Evet. E, tedaviye cevap veriyor birçok kadın hastamızda. Evet. Şimdi bir de Ocak ayı ahim ağzı kanserler için farkındalık ayı. Hemen her yıl bu aylar artmakta. Evet. Farkındalık ayları artmakta. Ee, gerek işte bir takım basın yayındaki e, işte Kediler Günü'ne kadar bir takım günler konuldu ama diğer tarafta kanser aylarının önemini, e, kanser aylarının önemi kan bu kanserlerin sebepleniyor e, tartışması, risk faktörlerinin tartışması yani, önlenebilir olup olmadığının tartışması,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 bende var diyerek gidip tanısı konulabiliyor. Mesela yani medyadan olsun. hani veya Bilgilendirilmesi. Bilgilendirdikçe evet. Bu farkındalık ayları genellikle bu şekilde ilerliyor ve iyi oluyor. Onun için de biz de bu ayda Esra'cığım seninle bu konuyu konuşalım dedik. Evet çok teşekkür ediyoruz hocam. Tabi birçok kadın izleyicimiz şu anda bizleri izliyorlar ve merak ettikleri soruları da sizden de cevaplıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz.